Kıymetli dostlarım merhabalar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepinizin namazan bayramının mübarek olmasını, hayırlı uğurlu olmasını, bundan sonra tüm çektiğiniz dertlerin fokus fokus bitmesini istiyorum. Ben de böyle bir, siz de böyle bir tatili hak ediyorsunuz. Hoşça ve dostça kalın. Sevgiler, selamlar olsun.